Hepinize mi arkadaşlar bugün sizlerle beraber hep bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Tiyan oyunu oynayacağız. Az önce hani girdim şu şunu yapmam lazımdı yoksa oyun başlatmalı ve video çok uzardı. Girdiğim gibi bir tane çocuk da benim arenadan girdi yani buraya girdi. Az önce şurada dolaşan çocuk oydu. Geliyor gidiyor falan. Bu bize para verecek olan şey arkadaşlar. Şimdi ben de oyunu tam bilmiyorum yani. O yüzden sıkıntımız var. Ama anladığım Minecraft oyunu gibi arkadaşlar. Minecraft'ı biliyorsunuzdur birçoğunuz. Onlar onu yapmaya çalış çalışacağız yani. Zaten orada filan da herhalde. Bu ne Bunu falan yapımcılar yapmış bu arada arkadaşlar. Örnek olsun diye. Yani Minecraft gibi bir nevi. Ama sadece Roblox'a tek farkı. Şimdi biz birazcık upgrade yapmamız lazım. Ama bu çocuk umarım bizim işimize karışmaz. Karışırsa birazcık kötü olur yani. Şimdi arkadaşlar buradan öncelikle bir yerlere bir bakmam lazım. Şimdi buradan Bundan bir tane bundan bir tane bundan bir tane koyalım daha sonra buraya gelelim bundan alalım bir tane çevirelim çölü bundan bir tane bundan yanlış koyduk böyle koymamız gerekiyordu neyse kalanı böyle Hayır ya yanlışa bastım. Tam oyunu al. silme böyle mi? Tamam. Seni silelim Ha bu siliyormuş okey. Ben de oynasızla öğrendiğim için arkadaşlar. Daha önce oynamadım. Çevirelim. Şöyle. Çevirelim tamam. Şimdi. Şimdi. Şu makineden koyacağız. Ama paramız 4 tane yetmeyecektir. Daha fakiriz maalesef. Buraya bas. Dönerik. Yalnız olmadı bu ya Bir at para. Senin attığın para boşuna gidecek. Evet. Bir tane daha koyacağız meclur. Tamam getir buraya. Aaa. 70 lira oldu. Zam yaptılar. Ama paramız yine çok kızartmıyor Çünkü yani bunlar amatör trapper. Daha sonra bir şey fark ettim burada. Ee, seviye theaters 1 yani seviye 1 ben şu an seviye seviye ya da level 1'e geçmek için 2300 lira para ihtiyacımız var. Buradan gelip 2300 liraya geldiğimizde buradan koltuk, yatak ve benzer şeyleri alabiliyoruz ama daha 2300 liramız yok bizim. O yüzden şimdi onları yapmayacağız. Daha sonra buradan gelip evi inşa edeceğiz. Buradan gelelim minik bir evimizi inşa edelim. Böyle düzenelim arkadaşlar liralık olanlar. Çünkü en mantıklısı o şu an bizim için arkaya da bir bahçe yaparız. Bu zemin olur arkadaşlar. Ben de Minecraft oynadığım için biliyorum yani bazı şeyleri. Şöyle Geçelim mi? Onları böyle diziyoruz. İyi yani sıfır olması çünkü az önce de fark ettim yani zaten oyuna başladığımdan beri fark ettim. Sıfırları olması aslında iyi. Ama sürekli sıfırları olması sürekli mi onu bilmiyorum. Sürekliyse iyi değil yani. O zaman ben bir milyar param olur. Hala bundan bahsettim hiç. Yapmam o yüzden şimdi değerlendirelim belki ileride gelecek diye biliyorum sanırım ikiye geçtiğimizde güzel olur yani bir tane upgrade gelmesi zaten bunu çoğaltacağız arkadaşlar bu şey olarak İkin. acaba bu çıktığımda kaydeder mi ki bilmiyorum geçilendirme de var ha, kapıymış ya tahtadan yapılanlarmış geçilendirme zannettim. Daha sonra arkadaşlar şu sektik ya da şu duvarları da böyle yapalım. Birazcık yüksek yapalım. Arkadaşlar evin son dokunuşunu da siz de yapalım. Evi böyle garip bir şey yaptım yani. Çünkü çok pahalı da. olamazdı. Bir de merdiven koyalım şuraya. Merdiven 120 TL. Tamam koyalım. Yani 120 Doğru. Buradan arkadaşlar 2300 liraya artık upgrade edebiliyoruz ve upgrade ettik güzel şeyler geldi paramız çok azaldı ama olsun demir kapı falan geldi ama demir kapı filan evimiz camsız cam daha açılmadı sanırım o yüzden bir şey yapamıyorum upgrade de o açılmış ama bindirim yani maşallah güzel para istiyor şimdi arkadaşlar şunları bir yakacağım arkadaşlar şunları sadece bir tanesi kalsın arkadaşlar şimdi buraya gelelim mi şimdi. tarafı etten bir kısmını arkadaşlar şey yapalım böyle o birazcık Böyle çevirelim tamam oradan bir çıksın şöyle güzel şimdi birazcık daha azı paramız artar arkadaşlar şimdi buradan gelelim bunu da bir kaldıralım bence güzel oluyor şimdi evimiz Yorumlarda da buralara ne yapabiliriz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkaya mesela şuraya bir bahçe yapabiliriz. Daha seviyemiz ilerledikçe belki daha güzel şeyler gelebilir. Onları koyarız yani. Daha sonra arkadaşlar şuraya da bir tane şu makineden bir koyalım bir tane. Koyalım bir tane. Arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir para veriklettim. 4000 falan. 1, 2, 3. Burada 8 vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Burada 8 var. 3, 4 orada 7 var. Bir tane şu yeni droptan koydum. Şimdi sizle beraber bir tane daha koyacağız. Şu yeniden. Şu garip droptan. Hani koyabilirsek tabi. Bundan koyacağız. Sonra geleceğiz buraya. Yanlışa bastım. Kıvım. Buna basacağız Sonra buraya geleceğiz. Bundan koyacağız sonra buraya geleceğiz arkadaşlar. Bir de bu dropper'dan buraya koyacağız. Tamamdır. Bence bu buraya gayet iyi. Uyumlu oldu. Oradan. Para geliyor. Bir de oradan yeni dropperlarımız oldu arkadaşlar. Yeni dropperlar 8 mi ne veriyor? Evimize de girelim. Kapısı birazcık bana küçük geldi. Ama olsun yapacağım. Bir şey yok. Evimizin içi gördüğünüz ki boş bir ev. Şimdi içini dolduracağız arkadaşlar. içine önce bir yatma yeri falan yapmamız lazım ama köyü bulamadım bir anlık. Burada yatma yeri filan ee, Önce taburmamız oldu. Çok ucuz ya her şey. Yatağımızı şu köşeye koyalım arkadaşlar. Tam buraya. Heh, buraya güzelce yatarız. Daha sonra arkadaşlar bir tabu. Para hızlı bitiyor arkadaşlar. Şu. Buraya şimdi arkadaşlar bir tane değil iki tane atacağız. Bir tane buraya. Hadi evet, de bir tane şuraya atalım taburemizden. Bir tane de bundan etrafı aydınlatır bir süreliğine. Başka da bir şey. Oh. Gerek yok zaten bunu bu para şeyi bu para. Arka bahçe yapabiliriz arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Evimizin içini artık bir dahaki bölümde buraya geçebilirsek şey yaparız. Ne geliyormuş? Taş merdiven. Cam geliyor. Tuğla geliyor. Oturak geliyor. Oturak, yani bank gibi bir şey geliyor. Bir dahaki videoda 3'e geçeriz arkadaşlar. Çünkü 3. yere geçmemiz gerekiyor. 11.000 bir lira biriktirip 3. yere geçmemiz gerekiyor. Bir tanesi dışarı düşmüş. Buradan paramız geliyor zaten. Hani böyle arkadaşlar 1. bölüm böyle geçti. Ev yaptık bir tane. Evi camı olmayan güzel bir ev yaptık. Tatlış, binmiş Ama bir tane sıkıntı var. Ama çözemedim o sıkıntıyı arkadaşlar. Bütün ölme içine tutuyor. karanlık olduğu için, lamba falan olmadığı için lamba geliyor mu ayıbaktan? Lamba geliyor arkadaşlar. Buraya bir dahaki benim artık bahçesinden yaparız. Buraya farklı ee, upgrade makinası yaparız. Para biriktiririm ben. Daha sonra yaparız öyle arkadaşlar bir şeyler. Bunun arkasını size bir şey göstereceğim. Oyunun oyuncusu mu yaptı artık? Başka bir yöntem Bu kadarını bilmiyorum. Buradan geleyelim birine. Şurada arkadaşlar böyle bir yapı var. Burası şey de değil. Ben bunu oyuncunun yapın bunu yapanın yaptığını biliyorum. Çünkü bu amblen falan var mı? Oyuncu, oyuncu deyip duruyorum ben. Oyunun yapımcasının yaptığımı düşünüyorum burayı. Sizin ne düşüncelerinizi alayım. Burada da böyle bir şey var. Garip. Bir şey burada. Var böyle. biliyorum böyle ateş. Bir tane şey var, yapı var. Onu o oyuncunun yaptığını. Yapımcının yaptığını biliyorum. Ama nerede o yapı bilmiyorum. Adamlar ne yapmış be maşallah. Hmm. Sanırım bu ya. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar böyle karma karışık bir şey yapmış adam Bizim için daha çok ona var. Benim yaptım ama böyle şeyler. Daha biz ametseverçiyiz. Evet arkadaşlar videoyu da buradan ortalayalım. Odan baya gelişmiş. Ha. Kaç seviye ki acaba bu adam. Bakayım kaç seviyeymiş. Umarım arkadaşlar videoyu bitir, beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptık. Bir dahaki videoya kadar 11.000 lira birikmiş olur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.